Değerli dostlar, Türkiye'nin tavsiye ana haber ülkesine karşınızdayız. Fenizmen tartışma. haber.com'un haber bülteni başlıyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Yine ön eş kan giriş benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle göstereceğim. Thee star haber, social frager, park haber, Pinterest star, kaperok, tar haber, TikTok tar haber, TV, Facebook tar haber, LinkedIn tar haber. Yay tar haber, Tumblr tar haber, Instagram tar haber, sarame haber, Twitter tar haber, tar haber, tar haber, Reddit, YouTube tar haber TV ve kemer tarıtılma şartlarıyla geldi. Diğer sosyal medya kanallarımızda non live'da Tarık Haber TV olarak bize Game Paradise TV'de bize takip edebilirsiniz. Diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. hem ilk haberimiz bugün imsak e, İstanbul için saat 5:31 imsak olacak diğer illerimiz için imsak vakitlerini öğrenmek için Tarık bakabilirsiniz. Dolar altın euro bunların durumuna bakacak olursak İstanbul Borsası günü 5.61'e yükselişte, dolar 19.04'e yükselişte, euro ile şu anda yükselişte, price e, bitcoin 1.08'e düşüşte ve altın ile günü yükselişte kapattılar. Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Canlı yayında açıkladı. Son dakika haberine göre CHP Başkanı ve Millet İttifaklı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Mühreket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu İyi Partili Yavuz Ağır Alioğlu'nun kendisi hakkında söyledikleri ile ilgili de konuştu Kılıçdaroğlu. Veya hanımla görüşme şikayet anlamında olurdu. Buna gerek yok. Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız ifadelerini kullandı. Son dakika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Canlı yayında açıkladı. 23 Mart 2023-2011 son güncelleme 23 Mart 2023 22:13. Son dakika haberi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, İyi Partili Yavuz Ağralioğlu'nun kendisi hakkında söyledikleriyle ilgili de konuştu. Kılıçdaroğlu, Meral Hanım'la görüşmem şikayet anlamında olurdu. Buna gerek yok. Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alt TV'de yayınlanan lider masası programının konu oldu. Kızılay'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olduğunda ilk yapacağım işlerden biri Kızılay'ı eski sahiplerine yani gönüllü olarak koşan ve yardım yapanlara teslim edeceğim, diye konuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek misiniz, sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, birinci turda bu işi bitirmemiz lazım, ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Sinan Ateş cinayeti. Ben bu iktidara güvenmiyorum. Ankara'nın ortasında Sinan Ateş katledildi, saray sessizliğini korumaya devam ediyor. Bu cinayetin aydınlatılması lazım. Polisin tutanakları savcıya göndermesi lazım. Toplum bunu izliyor, biz de izliyoruz. Olayı örtmeye çalışacaklar. Aileye söz verdim, bu bizim için namus meselesidir dedim. Gerçek failleri tutuklanıncaya kadar bu işin takipçisi olacağız dedim, bu bir insanlık görevidir. Siz o sanı hangi gerekçeyle evinizde tutuyorsunuz? Bunlar sorulacak, az kaldı. Siz bir ülkeye adaleti getiremezseniz hiçbir şey getiremezsiniz. Siz devlet olarak bu tür bir olaya izin veremezsiniz. Arkasında hangi mesele var? Tüm bunların araştırılması gerekiyor, siz olayı kapatıyorsunuz. Neden? Güç başka bir yerde, yargıya, savcıya, polislere baskı yapıyor. Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum, cesaretli olun, hiç endişe etmeyin, bu olayı tüm ayrıntılarıyla yazın, davanızı açın, onların güvencesi olacağız. Delil kararttığınız andan itibaren katilleri koruyorsunuz demektir. Bir kamu görevlisi yargının önüne çıkarır katilleri, devlette bir şey kaybolmaz, umarım böyle bir şey yoktur. Tutanağı tutanlar da imha edenler de hayatta ortaya çıkar. Bu ülkede polis tutanak tutmuşsa, o polisin namusudur. Ayşe Hanım Adalet istiyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe hanım adalet istiyor. Gözleri yaş dolu, ağladı. Kendisini teselli ettim. Ankara'nın ortasında eşim katledildi diyor. Çocukların babasız kaldı diyor. Hangi gerekçeyle katledildi? Ülkücünün çok sevdiği bir insan, akademisyen. Yetenekli bir kişi, siz yeteneği yok ediyorsunuz. İçkili çeteler dediğim, devleti soyanlar. Haksız kazanç elde edenler. Ben neden cumhurbaşkanı olmak istiyorum? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmayacaksam neden Cumhurbaşkanlığı yapayım? Ne kadar olumsuz yasa dışı iş varsa üzerine gideceğim. Bütün bu güçler elbette benim gibi adamı istemiyor. Kaçırılan paraların tamamının nerede olduğunu biliyoruz. Siz en düşük emekli maaşını 7500 türk lirası yapıyorsanız, ona paralel olarak daha fazla prim ödeyenlerin de maaşını artırmanız lazım. 7500 türk lirası düşük tabi. Açlık sınırının altında bir rakam. Deprem olduğunda Ali hastamçı, Kahramanmaraş milletvekilimiz sabah 4.35 arası aradı. Ben hemen televizyonu açtım. Depremin Kahramanmaraş merkezli olmakla beraber çok geniş bir alanı kapsadığını gördük. Sonra valilikleri, belediye başkanlarını aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ben hemen ertesi gün deprem bölgesine gittim. Felaketi birebir canlı olarak gördüm. Kızılay'ı eski sahiplerine teslim edeceğim. Kızılay'ı eski ruhuna kavuşturacağız. Kuruluş amacına uygun yeniden yapılandıracağız. Geçmişte Kızılay'la görev yapmış başkanlarla ve kişilerle bir araya geldim. Onlara bir söz verdim. Cumhurbaşkanı olduğunda ilk yapacağım işlerden biri Kızılay'ı eski sahiplerine yani gönüllü olarak koşan ve yardım yapanlara teslim edeceğim. Kızılay'ı rant değil, yardım amaçlı kuruluş olarak görenlere teslim edeceğim. Siz nasıl olur da Kızılay'ı beş maş alan adamlara teslim edersiniz? Muharrem ince ile görüşecek mi? Birinci turda biter benim kanaatim. Vatandaş değişimden yana. Siyaset kavga aracı değil, halka iyilikte yarışmadır. Ak parti muhalefete düştüğünde görecek. Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Türkiye yeni bir hamle yapmak zorunda. Hakarete karşıyım. Kim olursa olsun. Eleştirebilirsiniz. Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum.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 Bunu bugünün Türkiye'sinde konuşmamın mantığı yok. Herkes elinden geldiği kadar çaba harcadı. Eksikte, kusur da olabilir. Geçmişe dönüp eleştiriler üzerinden bugüne bir şeyler çıkarmayı doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı olursa nerede oturacak? Cumhurbaşkanı olursam Çankaya'da oturacağım. Çankaya bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanlarının oturduğu yerdir. Dolayısıyla Çankaya'yı korumak gerekiyor. Günyeyi de üniversite yapmak lazım. Bu benim şahsi görüşüm. Diğer liderlerle görüşmem gerekiyor. İyi Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP Çatlı. Yavuz Ağralioğlu'nun açıklamalarına ne diyor? Meral Hanım'la görüşmedim. Meral Hanım'la görüşmem şikayet anlamında olurdu. Hiç buna gerek yok. Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız. Türkiye'ye getirdiği faturaları hepimiz biliyoruz. Sayın Ağralioğlu da siyasetçi olarak eleştirebilir. Herhangi bir kırgınlığında yok. Önemli olan şu, biz altı lider Türkiye'nin geleceğine odaklandık, geçmişine değil. Geleceği inşa etmek zorundayız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 83 yıllık soyun Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler. Bir diğer haberimize geçiyor. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklaması, o, onun sözünü memnuniyette memnuniyetle düş, görüşürüm dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşüp görüşmeyeceği uzun süredir merak konusuydu. Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğim incelenin beklentim birinci turda bu işi bitirmemiz lazım açıklamasını atardık için. 100 bin imza toplama aşamasında olan Muharrem İnce'nin derneciyet bir yanıt geldi. İnce, Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır, onun sözünü dinler, memnuniyetle görüşürüm deniz. Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması, onun sözünü dinler, memnuniyetle görüşürüm. 23 Mart 2023-21-43 son güncelleme, 23 Mart 2023-21-53 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu görüşüp görüşmeyeceği uzun süredir merak konusuydu. Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği. İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmemiz lazım açıklamasına, adaylık için yüz bin imza toplama aşamasında olan Muharrem İnce'den ced bir yanıt geldi. İnce, Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyette de görüşürüm dedi. Takip et. Altılı Masa tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ancak bir süre sonra görüşme haberleri iki taraftan da yalanlanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alt TV Lider Masası canlı yayınında gazeteciler Bengüşap Baba Eker ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Elbette ziyaret edeceğim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili, ben siyasi partileri ziyaret ediyorum, elbette memleket partisini de ziyaret edeceğim. Muharrem İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmeniz lazım. Olması gereken budur, dedi. Muharrem İnce'den ise gazeteci Candaş Tolga Işık'a flash bir açıklama geldi. Kemal Bey benim ağabeyimdir. Gazeteci Candaş Tolga Işık ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda İnce ile görüştüğünü açıkladı. Şükşu paylaşımı yaptı, az önce Muharrem İnce ile konuştum. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı, ilk turda bitirmemiz lazım, çağrısıyla ilgili 100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum dedi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Açıkladı. Son derece makul bir görüş. İnce'nin açıklaması ise alt TV canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu, teşekkür ederim. Son derece makul bir görüş ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan milletvekili adayı olacak bakanlar için geldi. İstifa etmeleri gerekmiyor dedi. Türkiye 14 Mayıs'taki seçime hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve kabinedeki 17 bakanın milletvekilli adayı olacağını açıkladı. AK Parti'nin görevde olan bakanların adaylık sürecinde istifa etmeyecekleri sorusuna yanıt geldi. AK Parti seçim işleminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bizim sistemimize anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan milletvekili adayı olacak bakanlar için açıklama, istifa etmeleri gerekmiyor. 23 Mart 2023-2056 son güncelleme, 23 Mart 2023-2056. Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve kabinedeki 17 bakanın Milletvekili adayı olacağını açıkladı. AK Parti'den ise görevde olan bakanların adaylık sürecinde istifa edip etmeyecekleri sorusuna yanıt geldi. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor, açıklamasını yaptı. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyük şehirlerden milletvekili adayı olarak listelere gireceğini duyurdu. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da seçim süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavuz, partilerine yapılan aday adaylık başvuruları sayısının 6.025 olduğunu kaydetti. Seçim takviminin çok hızlı bir şekilde olduğunu belirten Yavuz, biz de bu takvimin gördüğü iş ve işlevleri gerçekleştirmek için hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. İttifak protokolü 3 parti imzasıyla yarın teslim edilecek. İttifak protokolünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a gitmeden önce imzaladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imzaladı. İttifak protokolü hazır. İnşallah yarın teslim edilecek, diye konuştu. Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre, bakanların adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Yavuz şu ifadeleri kullandı, bakanlarımız genel merkezimize hemen hemen gelir. Sadece adaylık için değil bu durum. Bakanlarımızın milletvekilliği olup olmamasında partimizin bir bakış açısı var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bakanlarımızın olduğu listeler oluşacak gibi duruyor. Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler. Hangi ile aday olacak gibi konular Sayın Cumhurbaşkanımızın bileceği konulardır. AK Parti'ye aday adaylık başvuruların dün akşam sona erdiğini hatırlatan Yavuz, Cumartesi günü yapılacak teyamül yoklamasında görevi olan başkan ve üyelerimizle toplandı. Oylarımızı delegeler elektronik ortamda gerçekleştirecek. AK Parti'ye müracaat eden aday adaylık başvuruları 6025'tir. Teyamül yoklamasının hemen ardından pazartesi günü alt komisyonlar başlayarak mülakata tabi tutuyoruz. 14 ayrı oluşturulan komisyon marifetiyle bir mülakat süreci işleteceğiz. Alt komisyonlar bu süreci tamamlayacak. Üst komisyon çalışmaya başlayacak. Üst komisyona sıra geldiğinde anketler yapılmış oluyor. Değamül yoklaması gerçekleşmiş oluyor. Bütün bu çalışmalar bitmiş olacak ve üst komisyon şeklini vermiş olacak. Nisan'ın 2 ya da 3 günden başlayarak 9 Nisan'a kadar da bu malı bir çalışma içerisinde YSK'ya milletvekili aday listeleri teslim edilmiş olur. Bizde 9 Nisan'a ilişkin hazırlıklarımızı sürdürüyoruz şeklinde konuştu. Seçim ve bitmek üzere. Seçim beyannamesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yavuz, yarın başka bir deprem bölgesine gidecek Sayın Cumhurbaşkanımız. atillerimiz o bölgede olacak. Mitinler geri çekildi. Seçim beyannamemiz gitmek üzere ve hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda ise Cumhurbaşkanımıza az edileceğini düşünüyorum. Seçim beyannamesi ne zaman deklare edileceğine dair net bir tarih henüz belirlenmedi dedi. Bakanlar kurulundaki 17 isim milletvekili oluyor. Aday adaylarının sayısı 6025. AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için toplanan müracaat sayısı 6025 oldu. Adayların 1.176 1176'sı kadın, 4.849 4849'u erkek olurken 18-30 yaş arası adaylardan oluşan genç kadın aday sayısı 159, genç erkek sayısı 411 olarak gerçekleşti. Aday adaylarının eğitim düzeyine göre dağılımında ise doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 2684, ön lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 470, lise eğitimini tamamlamış aday sayısı 1056, orta öğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 olarak gerçekleşti. Milletvekili aday adaylarının bölgelere göre dağılımında ise Marmara bölgesinden başvuru yapan aday adayı sayısı 2003. Ege bölgesinden başvuru yapan aday adayı sayısı 478. Akdeniz bölgesinden başvuru yapan aday adayı sayısı 619. İç Anadolu bölgesinden başvuru yapan aday adayı sayısı 1053. Karadeniz bölgesinden başvuru yapan aday, aday sayısı 594. Doğu Anadolu bölgesinden başvuru yapan adayı aday sayısı 512 Doğu Anadolu bölgesinden başvuru yapan aday sayısı Ger gerçekte işte. Yine i̇şte. pepto devam ediyor. Daha birkaç saat daha bu kadar iferiye geçiyoruz. Hangı like kaçımız topladı ikinci gün feller tarafı öyle denecek çünkü başkanlar atayları için ilk gün alttan imza bekliyordu. En çok imza eden bir kişi demek lazım. Kimci oldu? En refah partilerin muhammed fadil bakan ise 46.705 saniyandan... imza ile ikinci sırada. 5.924 imza 3 Mart 2023-2028 En çok imzayı 51.367 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İmza ile ikinci sırada yer aldı yandan Ata İttifakı'nın ortak adayı Sinan Takip et. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için süre çekildi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken hangi lider ne kadar imza topladı sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları netleşti. En Çoğu İmza Muharrem İnce. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 51.367 imzayla birinci sırada yer aldı. İnce'yi 46.725 imzayla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan takip etti. Adayi Çinanzi. <gülüyor> Muharrem İnce, 51.367. Muhammed Ali Fatih Erbakan, 46.725. Sinan Oğan, 25.924. Doğperinçik 11.792, Yakup Türkal 1645, Erkan Türkten 750, Defne 567, İrfan Uzun 309, Ali Murat Ümrel 211, İlimyozden 151. 58. tamam evre devam devamı. Korşa ilk maçında 6 dakika yetti. Spiker bile şaştık. Tam 4. ikinci ayda e, goller bu şekilde geldi. Deplasman yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe güzel özel maçta Rus ekibi Zeride karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonra ererken Sarlı Ajretler'in altyapısına yetişen genç yıldız Bora Aydınlık attığı müthiş golle büyük alkış aldı. İşte detaylar. Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti. Spiker bile şaşlı kaldı. Bora Aydınlık'tan müthiş gol. 2. yarıda Güler. 23 Mart 2023-21.08 son güncelleme. 23 Mart 2023-21.08 Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, düzenlediği özel maçta Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 iki, iki beraberlikte sona ererken, Sarılar civartçilerin altyapısından yetişen Genç Yıldız Bora aydınlık attığı müthiş golle büyük alkış aldı. İşte detaylar. Takip et. Depremzedeler için düzenlenen özel maçta Fenerbahçe, Kadıköy'de Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geldi. Öt golün atıldığı mücadele 2, 2 beraberlikte sonuçlanırken Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan ve Bora Aydınlık'tan geldi. 6 dakika yetti. Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise 2005 doğumlu 17 yaşındaki Bora Aydınlık oldu. Mücadelenin 62. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Bino, onun yerine oyuna dahil olan Bora Aydınlık, oyuna girmesinden yalnızca 6 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Ceza sahası dışında topla bulundu. Jeneritlik gol. Cıza sahası dışında topla buluşan Aydınlık, ayrı uzak noktadan yaptığı vuruşta muhteşem bir gol atarken tribünlerden büyük alkış aldı. İkinci Arda Güler. Genç oyuncunun bu golü sosyal medyada da gündem olurken Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu için ikinci da Güler yorumları yapıldı. Görüntüler FB TV'den alınmıştır. Bora Aydınlık kimdir? Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı da olan genç futbolcu sol kanatta ve hücum bölgesinde görev yapıyor. Fenerbahçe U19 takımında oynayan genç futbolcu bu sezon 19 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Bora Aydınlık iki kez de Türkiye U19 milli takımı forması giydi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Son dakika. Ana Haber Türklerimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer e, haberimize geçiyoruz. TÜŞ Ateş'ten karını ziyaret etti. Onun başından ayırmayacağı dedi. Silahlı saldırı sonucu kaybenin eski ülke hocakları Genel Başkan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Millet Fakı'nın başkanı Ali Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Allah bana ömür verdiği sürece onu yanı başımdan ayırmayacağım benim yol arkadaşımdır ifadelerini kullandı. Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret. Onu yanı başından ayırmayacağım. 23 Mart 2023 19.06 son güncelleme 23 Mart 2023 19.15 Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdol ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Allah bana ömür verdiği sürece onun yanı başından ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır ifadelerini kullandı. Takip et. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortay cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdoluk'un yaşamını hırda eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşyaşı ateşteydi. Acı Ateş'in kendisini ziyaret ettiği anın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ramadan Şirket kızım Ateş ziyaret etti. Ana ömrü boyu sürece onun yanı başından ayrılmayacağım. Arkadaş, Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız. Milletvekili iddiaları gündem olmuştu. Ceyhan'dan. Geçtiğimiz günlerde Ayşe gibi milletvekili adaylıları kulisleri hareketlendirmişti. Son olarak Ateş ailesi adına Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateşten bir açıklama gelmişti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateşten açıklama, siyasetin içinde yer almak yerine şu ifadeleri kullanmıştı: Aile olarak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği kusurları karar almış Ateş, suikasta ilgili olarak emanet etmeyi tercih ediyoruz demişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 83 yıl. devam ediyor değerliyiz yerler. Yaklaşık saatler bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir gece önce de ziyaret etmiş olduğu kartel girişimi son anda er önlendi. Fırda Eyaletin yetkili bir birliği direksiyon şahıs kapalı güvenlik görevliler tarafından durduruldu. Teşhisin dikkati sayesinde muhtemel bir katil elementi dedektifler gözaltına alınan Rutman isimli şahsın saldırı girişimine bir gece önce de gece kulübünü ziyaret ettiği açıklandı. Bir gece önce de ziyaret etmiş. Amerika Birleşik Devletleri'de gece kulübüne katliamı son anda önlendi. 23 Mart 2023 22:38 son güncelleme. 23 Mart 2023 22:38. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir gece kulübüne silahla girmek isteyen şahıs, kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde muhtemel bir katliam engellendi. Dedektikler, gözaltına alınan Rudman isimli şahsın saldırı girişiminden bir gece önce de Gece Kulübü'nü ziyaret ettiğini açıkladı. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gece Kulübü'ne yönelik silahlı saldırı son anda engellendi. Florida eyaletinde yer alan Tampa kentinde 19 Mart'ta bir Gece Kulübü'ne silahla girmek isteyen şahıs, kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından son anda durduruldu. Tampa Polis Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin 44 yaşındaki Michael Rudman olduğu belirterek, Rudman'ın yüzünde maske, bir elinde ateşli silah, diğer elinde ise fenerle gece kulübüne girmeye çalıştığı ifade edildi. Kapıdaki güvenlik görevlilerinden birinin şüphelinin elindeki silaha vurarak yere düşürdüğü aktarılan açıklamada, olay sırasında zanlıya ait tabancadan çıkan mermi ön kapıya isabet etti. Mekanın içinde kimse yaralanmadı. Olaya karışan 3 güvenlik görevlisinden biri, Rudman ile çıkan arbede nedeniyle hafif şekilde yaralandı denildi. Üzerinde iki dolu şarjör bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, Ruhman'ın kamyonunda mühimmat, çok sayıda bıçak ve ateşli silah aksesuarları bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Ruhman'ın üzerinde elindeki silaha ek olarak iki adet dolu şarjörün ele geçirildiği belirtildi. Gece kulübünü bir gece önce de ziyaret etmiş. Dedektikler, gözaltına alınan Ruhman'ın saldırı girişiminden bir gece önce gece kulübünü ziyaret ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis katliam girişimine ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı. DDP eşbat. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Bir aşama daha geldi. Sözlerin tuhafı çekiliyor dedi De, Muharrem İnce değerli izleyenler. O benimle bir geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması onun sözünü dinler. Memnuniyetle görüşürüm dedi. Memliyet Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun görüşüp görüşmeyeceği uzun süredir merak konusuydu. Kılıçdaroğlu'nun Memliyet Partisi'ni ziyaret edeceğim incelen beklentim. Birinci turda bu işi bilmemiz lazım açıklamasına adaylık için bin bin imza toplama aşaması olan Muharrem İnce'den jet bir yanıt gelince Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır, onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşürüm dedi. Bunun, e, bundan sonra bir açıklama daha yalnız. Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması, onun sözünü dinler, memnuniyetle görüşürüm. 23 Mart 2023 21:43 43 son güncelleme, 23 Mart 2023 22:36. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu görüşüp görüşmeyeceği uzun süredir merak konusuydu. Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğim. İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmeniz lazım açıklamasına adaylık için 100 bin imza toplama aşamasında olan Muharrem İnce'den çet bir yanıt geldi.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 Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Sözünden çıkmam, lafının tuhaf bir manaya çekildiğini belirten İnce şu ifadeleri kullandı. Candaş Tolga Işık'a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse, Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim sözünden çıkmam gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candaş Bey sağ olsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım. Ayrıca söylememe gerek yok. Ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayı. Allah'ın izniyle planladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolunuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Millet de... Anahaber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve üçüncülükte şok üstüne şok yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu üçüncü ekibi Darıca Gençler Birliği ve Başkanı Arif Gülen Çike teşebbüsü nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna serp, sevk edilmiştir. Yenişehir 3. Lig ekibi Darıca Gençler Birliği ve başkanı Arif Gülen çike teşebbüsü nedeniyle TFFDK'ya sevk edildi. 23 Mart 2023 2238 son güncelleme 23 Mart 2023 2238. Helevet Üçüncülük ikinci grup ekiplerinden Darıca Gençler Birliği ve Başkanı Arif Gülen geçtiğimiz sezon oynanan kalecik mücadelesinde şikeye teşebbüste suçlanarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte detaylar. Takip et. Türkiye Futbol Federasyonu, TLF Hukuk Müşavirliği, TLF 3 Lig ikinci grup takımlarından Darıca Gençler Birliği ile eski Başkanı Arif Gülen'i şike teşebbüsü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (FFDK) sevk etti. Başkan da tedbirli olarak disipline. TFF'den yapılan açıklamaya göre Darıca Gençler Birliği, geçen sezonun son haftasında evindeki kaleci PKK maçında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi nedeniyle PPDK'ya gönderildi. Kulübün söz konusu dönemdeki başkanı Arif Gülend'e de aynı gerekçeyle tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi. Röportajda dile getirmişti. Darıca Gençler Dirliği, geçen sezonun 38. ve son haftasında Kalecik FKK 2 bir yenerek küme düşen Kızılca bir puan önünde ligde kalmıştı. Kulübün o dönemki başkanı Arif Gülen, Kalecik FKK'ye ya baskı yaptırdığını ve rakiplerinin maça yedek takımla çıkmasını sağladığını sosyal medyada yayınlanan bir röportajda dile getirmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm Türkiye onları konuşmuştu. Batuhan Karadeniz sessizliğini bozdu. İstelik de alamadığı kitle. Anayrı üretimimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diyor haberime geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müjde vermişti. Türkiye'nin senel başına 45 bin atama yetmezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlere 45 bin öğretmenin yapılacağını müjdelemişti. Sen senel başkanı talip Ceylan sayının yetersiz olduğunu belirterek 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki Ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkartılsın ifadesini yerine kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermiş. Türkiye Eğitimsel Genel Başkanı 45 bin atama yetmez. 23 Mart 2023-19-16 son güncelleme 23 Mart 2023-19-16 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 45 bin öğretmen atamasının yapılacağını müjdelemişti. Türk Sen Genel Başkanı Talip Geylan sayının yetersiz olduğunu belirterek, 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın ifadelerini kullandı. Takip et. Türk Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbirde öğretmen açını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın dedi. 45 binası atama için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 45 bin öğretmen atamasını değerlendiren Türk Sen Genel Başkanı Talip Keylan, uzun süredir bu atama müjdesinin beklendiğini söyleyerek Şubat ayı içerisinde yeni atama takviminin duyurulması gerekiyordu ama iki büyük depremden dolayı takvim ötelenmişti. 45 bin atama için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. O atama elbette bir memnuniyet uyandırdı ama beklentimiz daha fazla atama sayısıydı diye konuştu. Bir bu kadar daha ilave yapalım. Öğretmenin eğitimin taşıyıcı kolonu olduğunu kaydeden Geylan, eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbirde öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın. Türk eğitimsel olarak talebimiz en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmasıdır, değerlendirmesini yaptı. Branşlar itibariyle adil kontenjan dağılımının önemine de dikkati çeken Geylan şöyle devam etti. 45 bin atama dağılımında adaletli davranılması çok önemlidir. Öyle branşlar var ki genç meslektaşlarımız KPSS'den 80, 85 puan almasına rağmen atamaya tahsis edilen kadronun yetersiz olması nedeniyle atanamıyor. Bu sorunun kökten çözümü için atama sayısının artırılması gerekmektedir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Özel Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 19 yaşından önce Barcelona'da Messi ile birlikte en çok gol atan isimdi. Bojan Karkic 32 yaşına futbolu bıraktı. 19 yaşından önce Barcelona'da Messi ile birlikte en çok gol atan isimdi. Bojan Karkic 32 yaşında futbolu bıraktı. 23 Mart 2023 16:52 son güncelleme 23 Mart 2023 17:10 Futbola İspanyol devi Barcelona altyapısında başlayan Roma, Milan, Ajax gibi dev kulüplerde forma giyen 32 yaşındaki forvet Boyan Ćirkic. Futbolu bıraktığını duyurdu. İşte detaylar. <gülüyor> Takip et. Bir dönem dünya futbolunun çok şeyler beklediği oyunculardan olan Boyan Ćirkic, sürlük geçen kariyerinin noktaları. Son olarak Japonya'da Visel Kobe forması giyen Sırbistan asıllı İspanyol futbolcu 32 yaşında emekli oldu. Firkik kariyerinde bir kez İspanya milli futbol takımının formasını giymişti. Futbola Barcelona altyapısında başlayan Kırkçı, Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alarez, Montreal ve Visel Kobe formaları giydi. Firkik kariyerindeki 451 maçta 93 gol 40 asiste imza attı. İlk duyurdu. Barcelona'nın efsane savunmacısı Gerard Piqué, Boyan için no kampta etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Rekor kırmıştı. 17 yaşında Barcelona A milli takımında oynamaya başlayan Boyan, 19. yaşından önce Barcelona'da Messi ile birlikte en çok gol atan futbolcu olmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hollanda'da Ramazan ayı için düzenleme. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün deprem anında havuzda yaşananlar Tsunami'yi andırdı. Deprem anına ait görüntüler dehşete düşürdü. Havuzda yaşananlar Tsunami'yi bakın nasıl andırdı. Deprem anına ait görüntüler dehşete düşürdü. Havuzda yaşananlar Tsunami'yi andırdı. 23 Mart 2023 16.59 son güncelleme 23 Mart 2023 17.00 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kiliste deprem anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde deprem anında bir bahçedeki havuzun suyunun dalgalanarak taştığı görüldü. O anlar Tsunami'yi andırdı. yandan görüntülerde insanların bağrışmaları ve panik anlar anlarda yer aldı. Takip et. Asıl felaketi olarak internetten 11 ile etkileyen ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ile sonrasında yaşananlar kiliste güvenlik kameralarına yansıdı. Havuz suyu dalgalanarak taştı. Görüntülerde deprem anında bir bağ havuzun suyunun dalgalanarak taştığı görüldü. Bir işyerlerindeki sarsıntıyla bazı eşyanın yere düştüğü gözlenen görüntülerde avizelerin sallanması da yer aldı. Yeni Beşevler Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası da insanların bağırışmaları ve panikledikleri anları kayda aldı. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın değerini biliyor mu? Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul Bayan Paşa, hareketli e, dakikalar yaşandı. İstinad duvarı çıktı. Tekbir amaçlı bir bina boçaltıldı. İstanbul'un Bayan Paşa inşaat halindeki bir binanın İstinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla inşaat yanındaki bina boşaltılırken itfaiye, polis ve zabıta kitlerinin çalışmaları devam ediyor. İşte haberin detayları. İstanbul Bayrampaşa'da hareketli dakikalar. İstinat duvarı çöktü. Tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı. 23 Mart 2023-2147 son güncelleme. 23 Mart 2023-2154. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çöktü. Tebrik amacıyla inşaat yanındaki bina boşaltılırken, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İşte haberin detayları. Takip et. İstanbul'da inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü. Tebrik amacıyla göçü alanının yakınındaki bir bina boşaltıldı. Olay saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Ekipler bölgede. ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından çökme riski bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Başka göçük oluşmaması için inşaat alanına kamyonlarla toprak döküldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. DHA. Bunlar ilgini çekebilir. 2023'te satılmayan kurvaziyerlerin ma... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağlar'ın Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. Açıkça itiraf ediyor dediği bekledi. CHP despottur değişmez dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza'da sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı ve Millet İpakkı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilere bulundu. Daha paylaşımında Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal ve vaat olarak ifade ediyor ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağdan Kılıçdaroğlu'na tepki. Açıkça itiraf ediyor dedi ve ekledi. CHP despottur, değişmez. 23 Mart 2023 2249 son güncelleme. 23 Mart 2023 2256. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamsada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. NAĞ paylaşımında Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor, ifadelerini kullandı. Takip et. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yayınlanan Lider Masası programının konu oldu. Kılıçdaroğlu programda kullandığı ifadelere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Sosyal medya hesabından tweet yayınlayan Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamasından video kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı. Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Açıkladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber sürecimiz devam ediyor. Şu bir saatte bu ekranlarda ise haberimize geçiyoruz. Doktor Hasan söz bilir o bölgeye işte dikkat çekti. 8 fay hattı da kırıldı dedi. 8. fay hattı da kırıldı dedi. Karaman Maraş Merkezi 11 ilde yıkımın nedenin büyük ne, yıkımın nedenin büyük depremlerin ardından 20.000'e yakın artçı meydana geldi. Sarsıntılar bazı fay hatlarını tetiklerken Prof. Doktor Hasan söz bir bölgeye meydana gelen artçılara dikkat çekerek Abanoz, olsunlarla Pazarcık Erkenek Doğanşehir, Çardak, Antakya fayına 8. fay olarak Savrun fayında eklendiği anlaşılmaktadır. Profesör Doktor Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti. 8. fay hattı da kırıldı. 23 Mart 2023 19.32 son güncelleme 23 Mart 2023 19.32. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden büyük depremlerin ardından 20 bine yakın artçı meydana geldi. Sarsıntılar bazı fay hatlarını tetiklerken Profesör Doktor Hasan Sözbilir bölgede meydana gelen artçılara dikkat çekerek Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir Çarpak Antakya fayına 8. fay olarak savrun fayının da eklendiği anlaşılmaktadır, dedi. Takip et. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, DAO müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen Sağım fayının 20 kilometre uzunluğundaki kuzey segmentinin tetiklendiğini, 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyledi. Şimdiye kadar ana şok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Bazarcık, Erkenek, Doğanşehir-Çardak, Antakya faylarına 8. fay olarak savrun fayının da eklendiğine dikkat çeken söz bilir, bunun bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Büyük depremlerden tetiklendi. Bölü Davun Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen deprem sonrası savrım payının da etkilendiğini belirtti. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve bu ilk sarsıntıdan 9 saat sonra meydana gelen Elbistan ilçesi merkezli depremlerden sonra. 20 Şubat 2023 tarihinde de Hatay'ın Detme ilçesi merkezde 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığına dikkat çeken söz bilir. Bu ana şokların ardından 15.000'i aşan artçı şok bölgeyi belirli aralıklarla sürekli olarak sarsıyor. Arazideki gözlemlerimiz ve sismolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin fayının kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. fayı ikinci ana şokta kırılan fayının doğu ucundan başlar, Göksun Güney'inden geçerek Kadirli ilçesine kadar uzanır. 20 kilometre ve 40 kilometre uzunluğundaki iki fay segmentinden yapılır 6 Şubat'taki ana şoklardan sonra göksün tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle savrun payının kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9 a Varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır dedi ay tetiklenme mekanizması devam ediyor normal şartlarda 20 kilometre uzunluğundaki bir fay segmenti 6.2 büyüklüğüne Varan deprem üretebilir diyen Profesör Doktor bilir, şöyle devam etti Benzer şekilde daha güneydeki 40 kilometre uzunluğundaki fay segmenti ise 7 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Fakat şimdiye kadar güneydeki fay segmentinin tetiklendiğine dair sismolojik bir veri bulunmamaktadır. Bununla beraber Savun fayının 20 kilometre uzunluğundaki kuzey segmenti tetiklenmiş olup, 1.5 ay içinde 4 gün üzerinde çok sayıda deprem üretmiştir. Bu durumda normal koşullarda 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan Savun fayının kuzey segmentinin 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar ana şok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir Çardak, Antakya fayına 8. fay olarak savrım fayının da eklendiği anlaşılmaktadır. Bu da bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir gözlem olarak değerlendirilebilir. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son vakabene göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ferabahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a bir maç Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e gibi bir gün hak ma mahrumiyeti cezası verdi. Son vakabene göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Buna göre Ferabahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir maç cezalırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e gibi bir gün hak ma mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. İşte detay. Son dakika, PFDK Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus'a bir maç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 23 Mart 2023-22-58 son güncelleme, 23 Mart 2023 23:01 Son dakika, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Buna göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus bir maç ceza alırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. İşte detaylar. Takip et. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Buna göre Alanya spor maçında kırmızı kart göre Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus'a bir maç ceza verildiğini açıklanırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. İşte PPDK kararları.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 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, BDT'nin 53.3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sport Auto Kuzey Alt Tribün 107, 108, 109, Sportoto Kuzey Üst Tribün 407, 408, 409, Güney Alt. Tribün 120, 121, 122, Baba Hakkı Doğu Alt Tribün 114, 115, 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Beşiktaş AŞ antrenörü Bayram Kadir Bektaş'ın akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Beşiktaş AŞ antrenörü Şeref Çiçek'in akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Vabacar Fatih Karagümrük Kulübü hakkında 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Vabacar Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir FK Sportoto Süperlik müsabakasında yapılan seyehat ile ilgili incelemenin devamına. Medipol Başakşehir FK teknik sorumlusu Emre Belozon'un 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Vabacar Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir FK Sportoto Süperlik müsabakasında. İhraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle iki resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000.00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 4. Arabam.com Konya Spor Kulübü'nün 17 Mart 2023 tarihinde oynanan Arabam.com Konya Spor Galatasaray AŞ Sport Otosüperlik müsabakasında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Araban.Kong Konya Spor Kulübünün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde dördüncü kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Araban.Kong Konya Spor Kulübünün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 350.000 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada araban.com Konya Spor Kulübü'nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada araban.com Konya Spor Kulübü antrenörü Branımın Kovac'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Galatasaray AŞ'nin 17 Mart 2023 tarihinde oynanan Arabam.com Konya Spor Galatasaray AŞ Sport Otosüperlik müsabakasında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.000 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.000 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Galatasaray'a AŞ'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu elemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, PDT'nin 53. 3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün Kuzey Üstçe blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine, Fenerbahçe AŞ'nin 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Korendan Alanya Spor Fenerbahçe AŞ Sport Otosüperlik müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220 000. Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına, PDT'nin 53-3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roflounge misafir A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki. Adının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada Fenerbahçe AŞ Kulübü teknik sorumlusu George Fernando Pinheiro rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına, ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.0.0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Fenerbahçe A.Ş.'nin kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle TBD'nin 38/3 maddesi uyarınca 200.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç'un kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle PDT'nin 38/3 ve 38/2 maddeleri uyarınca 200.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Fenerbahçe AŞ idarecisi Burak Çağlan Kızılhan hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalardan dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, bir Korend'in Alanyaspor Spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36 36.2 ve 35.4 maddesi uyarınca 52.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, 8. Fenerbahçe AŞ Teknik Sorumlusu George Fernandotun Herodelesos'un 16 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36.2 ve 35.4 maddesi uyarınca 104.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 9. Galatasaray AŞ'in kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PDT'nin 36. 1. D maddesi uyarınca 200.000. Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Galatasaray AŞ Başkanı Dursun Aydın Özbey'in, Kulüp Sosyal Medya Hesabı'ndan yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 36, 1, B ve 36, 1, B maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50, 000, Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 10 Gençler Birliği Kulübü Antrenörü Ahmet Yunal Can 18 Mart 2023 tarihinde oynanan Gençler Samsun Spor Sport Oto 1. Lik müsabakasında, talimatlara aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 11. Giresun Samsunspor Kulübünün 18 Mart 2023 tarihinde oynanan Gençler Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.0.0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 12. Kocaelispor Kulübünün 20 Mart 2023 tarihinde oynanan Kocaelispor Parspor TLF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.0.0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 13. Sarıyer Kulübü'nün 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Sarıyer Bucaspor 1928 TLF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Sarıyer Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 14. Bucaspor 1928 Kulübü sporcusu Çağrı Giritdoğlu'nun 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Sarıyer Bucaspor 1928 TLF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri ve çift sarı kalp görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca aldı. 000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 15 Kuzey Marmara Aşı Arnavutköy Belediye. Gençlik ve Spor Kulübünün 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Kuzey Marmara Aşı Arnavutköy Belediye.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 16. Anagol 24 Erzincan Spor Kulübü Görevlisi Turhan Cahit Özergülün, 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Kuzey Marmara Aşi Arnavutköy Belediye. Gençlik ve Spor, Anagol 24 Erzincan Spor TLF 2. Lig Beyaz Grup Müsabakası'nda rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41.1.C ve 35.4 maddeleri uyarınca ve PDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 000 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 17 Bursa Spor Kulübü'nün 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Bursaspor Gancha Raspor TLF ikincilik beyaz grup müsabakasında stadyumda anons sisteminin çalışır vaziyette bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ikta cezası ile cezalandırılmasına. On... 8. Batman Petrol Spor Aşe'nin 20 Mart 2023 tarihinde oynanan Batman Petrol Spor Aşe, Ahmet Sportif Faaliyetler TLF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu elenin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve altı 0 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 19. Isparta 32 Spor Kulübü'nün 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor Düzce Cam Düzce Spor TL ikincilik 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu elemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve altı 000, Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına 20. Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatının 7 bölü 1 ve 7 bölü 2 maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7 bölü 5 maddesi uyarınca 150 000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 21- İdaş Çatalca Spor Kulübü Kaleci Antrenörü Mutlu Turan'ın 19 Mart 2023 tarihinde oynanan İdaş Çatalca Spor Belediye Derince Spor TLP 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3 0 0 Türk Lirası Para Cezası ile Cezalandırılmasına 22. Belediye Derince Spor Kulübü'nün 19 Mart 2023 tarihinde oynanan İdaş Çatalca Spor Belediye Derince Spor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında belgelerin haksız kullanımı nedeniyle gir 0-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Belediye Derince Spor Kulübü görevlisi Mustafa Polat'ın belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Belediye Derince Spor Kulübü görevlisi Mustafa Polat'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Belediye Derince Spor Kulübü yöneticisi Osman Yusuf Çömert'in belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 2 ay hak mahrumiyeti ve 13.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Belediye Derince Spor Kulübü yöneticisi Osman Yusuf Cömert'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 bin hak mahrumiyeti ve 10.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 23. Karşıyaka Kulübü Başkanı Ali Turgay Büyükkarcı'nın 18 Mart 2023 tarihinde oynanan Karşıyaka Meskişehir Spor hlf 3. Lig 1. Grup müsabakasında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 10.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 24 Eskişehir Spor Kulübü'nün 18 Mart 2023 tarihinde oynanan karşıyaka Eskişehir Spor TLP 3. Lig 1. Grup müsabakasında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle yedi 0-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 25 Ambarçayenisil Belediye Spor Kulübünün 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Ambarçayenisil Belediye Spor Kraman Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 0-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına 26. Ergene Velimeşe Spor Kulübünün 19 Mart 2023 tarihinde oynanan Ergene Velimeşe Spor Bayrampaşa Spor AŞ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu elenin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına 27. EFELER 09 Spor FK antrenörü Düzgün Can Polat'ın 19 Mart 2023 tarihinde oynanan EFELER 09 Spor Futbol Kulübü Merkür Holding Erbaa Spor TLP 3. Lig 3. Grup müsabakasında. Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 28. Darıca Gençler Birliği AŞ'nin teknik adamların statüsü ve çalışma esasları talimatının 7 bölü 1 ve 7 bölü 2 maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7 bölü 5 maddesi uyarınca ve PBT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 37. 500 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Karar verilmiştir. Avukat Mehmet Sağlam. PFDK Başkanı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray. Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber kanalımız olan, haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sizlerinizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.